saat gece 2'den geldim. Bir tansiyonu ölçüldü. 3 saat araya geçti. Yani böyle bir hastalık olur mu? böyle bir hasta olur mu? Yani böyle bir devlet olur mu? Kendi paramınla razı oluyor. Abi o randevu sistemi gerçekten sıkıntılıdır. Şu anda hastaneye arıyorsun, falan randevu alıyorsun. Diyor bir ay sonra veya da iki ay sonra veya üç ay sonra veriyor. Hele diş sağlığı zaten diş arıyorsun, arıyorsun ya dişim arıyor, bir randevu alacağım. Adam diyor bir ay sonra ve en erken bir ay veriyor ve iki ay veriyor. Bu iki ay kadar o, o diş arasıyla mı devam edecek veya bir insan hastaysa randova alacak hastanede yok bir ay sonra randova veriyor veya 20 gün sonra yani peki o hal ne olacak o durumda? O hastadır adamlar nereye gidecek? Ne bazen yapacak? Bazen rando sistemi düşmediği zamanlar bile oluyor. Böyle yani bir şey Telefon bile düşmüyor diyor. E doğrudur. Telefon bazen düşmüyor. Arıyorsun arıyorsun bir türlü düşüremiyorsun. Ve evet, de arıyorsun doktor yoktur. Arıyorsun ola şu anda randova veremiyoruz. 10 gün sonra en erken 10 gün veya da 1 aydır. Yani 1 ay kadar bir insan hastaysa... Has Peki randevusuz hastaya bakıyorlar mı? Abi gidiyorsan diyor randevu al öyle gel. Randevusuz almıyor. Kaç defa hastaneye gitmişim randevu alacağım diyor randevu burada olmaz. Randevunu al öyle gel muayene olacaksın. Diyor hastalığın muayene olmak istiyorum diyor olamaz. Git randevu al öyle gel. Ne yapılması lazım, ne istiyorsunuz? Abi bu randevu sistemi bir kere bu şekilse yanlıştır. Yani bir insan dişi ağrıyorsa, diş sağlığı ağrıyorsa o gün muhakkak gitmesi gerekiyor. Ya, dişim ağrıyor, bir ay sonra mı gideceğim, hastanasına mı gitmem gerekiyor? Hı. Bir ay o zaman öleyim gideyim. Veya da dört hastanasına gideyim, randevu almak istiyorum. O gün hastanaya gitmem gerekiyor. Yok bir ay sonra gel. E, bu çözüm müdür? Çözüm değil. Bir insan hastaysa, arıyorsa randevu aynı günde alması gerekiyor. Veya da hastaysa oraya gidiyorsa hemen sana alıp aynı olması gerekiyor. Hani böyle olması gerekiyor ama olasa böyle bir şey sistem yok. Çift eğitim araştırma hastanesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Şu anda 5-10 yıl önce ve şu ana değişik bir şey görmüyorum. Hani araştırma mı, devlet hastanesi mi, normal hastane aynı değişen bir şey yok. Mesela normal bir araştırma hastanesi olduğu zaman bir sürü profesör olması gerekiyor, doktorlar olması gerekiyor, tüm kadrofu olması gerekiyor. E marasında bazı uzmanlar yok sözde araştırma hastanesidir. Ama isim değişikliği yapılmış, Yukarıda kadar değişmiş. Yukarıda Larası, darat hastanesi, araştırma hastanesi yapmışlar. Ama aşağıda öyle bir şey yok. Tablo var. Tablo var, bir şey başka bir şey yok. Bir radyo almak için 10 dakika, 10 dakika arıyoruz. Telefonu açamıyorlar. 182. Zor alabiliyoruz ya. E, hastaneye gelmiştim. internetten e, sıkıntı yaşıyoruz yani e, MRS ile ilgili bir türlü giriş yapamıyoruz. Ee, buraya geldiğimizde de ara sıra e, arkadaşlar e, şey yapıyorlar, e, s, e, randevu almaya çalışıyoruz. Bize bir kağıt veriyorlar, herkes hücum ediyor. Böyle olmaz ki, yani. bir sistem olması lazım. O konuda mağduriyet yaşıyoruz yani. yani siz hastaneden randevu alabiliyor musunuz? Ya, alamıyorum. Bir saat yani alamıyorum. Aldığım zaman da doktora gittiğim zaman da doğru dürüst kimse bizimle ilgilenmiyor. Hatta alil veriyorlar biz operasyona gidiyoruz bir ay bir aydan fazla süre randevu veriyorlar. Diş hastanesine zaten hiç ulaşamıyoruz diş hastanesine zinde yana ulaşamıyoruz. Acil oluyor gidiyoruz ilgilenmiyorlar. Hani diş hastanesi tam berbat diş hastanesi. Ee, Bileri de çekine göre muamele ediyorlar. Ee, kimse ilgilenmiyor. Mesela kim başhekim gidiyor diyoruz. Gidin başhekime. Başhekim de zaten ona da ulaşamıyoruz. Hani berbat bir sağlık var şu an sırta. Berbat. Evet, mesela e, devlet hastanesinden araştırma hastanesi oldu. Bu noktada nasıl bir değişim oldu? Şu ana kadar hiç bir değişimini göremedik. Hatta daha yani geriye gitmiş. Randevu talep ediyoruz. Bir haftadan beri yeni Van'da bir tane aldım. 10 gün arada ara ara ara, düşüre, düşüre, düşüreme, Dakikamız bitiyor. Maalesef alamıyoruz. Hani bu sistem nasıl sistem anlayamadım. Eskiden evet. e bir sevki alıyordu, başka ile gidiyordu. Rahat sevki gidiyordu, geliyordu, rahat bakıyordu. Şimdi maalesef öyle bir şey yok. Randevusuz bakmıyorlar mı? Bakmıyorlar. Ha bugün de kızım gelmiş, randevuslu olmadığı için bak bak. Alt, e, 60 kilometre yol geldi. Ha şimdi hastanede oraya gideceğim. Evet. Ne diyorlar size olmasa Randevu olmazsa şey yok, sıra yok. Söylüyor musunuz biz köyden geldik? Söylüyor, şimdi de gideyim söyleyeceğim. Evet. Ne, ne olacak bu Türkiye vatandaşının halinden ne olacak bilmiyorum. abi peki daha önceden Devlet Hastanesi'di biliyorsun. Araştırma Hastanesi oldu. Ne değişti? Hiçbir şey değişmedi. Cihaz yok, malzeme yok. Bak şimdi benim hanım Batman'a gidecek. Evet. Bir ayağı için altında şey yok. Cihaz yok. Burada bir şey yok. Değişen bir şey yok. Bir ad var başka bir şey yok. Ne oldu? Tabela mı değişti? Tabela değişti. Başka bir şey var mı? Evet. Cihaz olması lazım. ya. Ben niye Batman'a gideyim ki? Evet. Burada da şey değil mi yani? böyle değil mi? Evet. Ha, pervari'den buraya gelse normaldir. Evet. Ama buradan başka ila niye göndersin?